atak hayatı ve sosyal yaşamı nasıl etkiler peki hocam? Çok kısıtlar. Çünkü kişi özellikle beklenti anksiyetesine girmişse her an bir atak gelecek ve bu atağın üstesinden gelemeyecek. Farklı şekilde karşısına çıkacak. Beklenmedik bir şekilde gelecek. Dolayısıyla bunlar günlük hayatı olabildiğince strese iten şeylerdir ve panik atak gerçekten yaşayanlar bilir diyeceğim. Çok korkutucu bir hadisedir, çok endişe verici bir hadisedir. Çünkü kişi o an kalp krizi geçiriyorum diye kardiyoloji acillere de gidebilir. Herhangi bir şekilde ölüyorum diye farklı şekilde bir adım da atabilir. Panik atak oluştuğu anda kişinin psikolojisi gerçekten çok sıkıntılı olduğu için hiç kimse panik atak geçirmek istemez. Buna bağlı olarak da kişinin günlük hayatını, sosyal hayatını, aile hayatını Kişiler arası ilişkileri çok derinden etkiler, çok negatif yönde etkiler. Buna bağlı olarak da mümkün mertebe dikkat etmek lazım. Ve kişinin bu etkilenme olmadan hemen tedavi çözümü ve yönlendirmeyi alması gerekiyor.